Evet bugün ahir zamanda bizim nefsimizi mıknatıs gibi çeken günahlara karşı bir yöntem konuşacağız ve bu yöntem eğer kullanılır hayatımıza geçirilirse emin olun bütün problemlerimize günahlarla ilgili o sancılarımız var ya o çok zorlandığımız anlar hani işte oralara muazzam bir merhem olacak. Şimdi bugün aslında ben böyle çok uzatmadan direkt ana temayı vereyim onun üzerine konuşalım. Diyeceğiz ki nefsim zevk ve lezzet almak için Allah'tan kaçmana gerek yok. Bakın çok önemli. Neden Allah'tan kaçıyorsun ki? Neden Allah'tan yönünü çevirmeye çalışıyorsun ki? Senin lezzeti ve zevki sana ebedi vermeyi isteyen bir Rabbim var. Sırf lezzetlerin hatırı için nefsin Allah'tan yüz çevirmesine gerek yok. Bunu konuşacağız. Ama dikkat edin bir cümle kullandık. Dedi ki senin lezzetlere ebedi vermek isteyen bir Rab'bin var. Ha işte burada nefis Allah'ı tanımadığından ona karşı izan yani kötü düşünceler besliyor. İşte Cenabı Hakk'ın biliyorsunuz haramları bazı belli başlı zevkleri kısıtlamasını görüyoruz. Yapmayın emirleri var Kur'an'da Efendimiz'in hayatıyla. Şimdi bunlara bakıyor ve diyor ki ''Nefis ya demek ki o zaman lezzet ve zevki vermek istemeyen bir Allah var haşa.'' Kur'an'ın tam zıttı, Efendimiz Aleyhisselam'ın bize anlattığının tam zıttı bir potre çiziyor. İşte buna yüzden deniyor Yani Allah hakkında kötü düşünüyorsun. Senin Rabbin öyle bir zat Değil. İşte nefsi günahlardan çekmenin yolu aslında ona Allah'ın tanıtılmasıdır. Çok önemli bir nokta. Tabi bir derste çözülür mü bilmiyorum ama bu mihvalde derslerimiz devam edecek. Bugün sadece lezzet ve zevk üzerinden. Hadi bunu bir konuşalım, bir işleyelim bakalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Yani bizim zevk aldığımız neler var? Veya zevk olarak istediğimiz, bizim sırf onlara müptela olduğumuz için Allah'ı düşünmek istemediğimiz neler var? Bir düşünün, bir hayal edin bakalım. ve bütün bunların hangisini Allah yaratmıyor? Çok önemli. La ilahe illallah buraya da müdahale eden bir manadır. Yani zevkleri de yaratan Allah'tan başka bir ilah yoktur. La ilahe illallah kainatta ikinci bir müdahale yoktur. Gerek de yoktur. Bir tane zerrenin bir atomun olması bütün sistemin idaresiyle mümkündür der. Hatta Bediüzzaman'ın dersleri dinleyenler için hatırlayacaklardır. Çok güzel bir cümlesi var. Ne diyor? Pire'nin midesini tanzim eden mazlumiyy de o tanzim etmiştir. Muazzam bir mana. Yani pire'nin o küçücük midesini ayarlayan onun içindeki en enzimi orada salgılattıran kimse Samanyolu galaksisini Manzume-i de çeviren odur. Ya ne alaka? Çünkü Pire'nin küçücük midesi o Samanyolu galaksisiyle de alakadardır. Onu bilmeyen onu orada çekip çeviremez. Yani Pire'nin midesi, Pire, Pire'nin içinde bulunduğu ortam mesela bu oda, bu oda dışarı çıkıyorsun biz Antep'teyiz. Antep, Antep Türkiye ekosistemi. Türkiye dünyanın üzerinde. Dünya güneşin etrafında dönüyor galaksimizde. Bu galaksi diğer gezegenlerin de galaksinin de bulunduğu bir evren içinde. Hatta o gezegenlerden bir tane dünyanın üstünde bir küre gelip çapsa hatta yanımızdan böyle geçse belki bizi yörüngerimizden fırlatacak. Her şeyle bir bağlı yani ta oradaki kürelerden tutun ta küçücük pirenin midesine kadar. Her şey birbiriyle makinenin şartları gibi alakalı. Ya bunu bize niye anlattın? La ilahe illallah demek. Allah'tan başka bu işlere müdahale edici biri olamaz. Olursa sistem bozulur. Demek manasına da geldiğinden e, küçücük pirenin midesini yapan galaksiyi yapansa e, senin zevk aldığın şeyleri yapan da galaksileri çevrenden başkası olamaz. Senin hoşlandığın o işte kız diyelim veya hanımlar için erkek diyelim. Onun güzelliğinin donatılması ve o sistemin o kalıptan çıkmış gibi sana hoş gelmesini sağlayacak o mekanizmayı döşemek de ancak evreni elinde tutan bir zatın ürünü olamaz. Beşer üstü bir sistem ve teknoloji gerektiriyor bizim bütün varlığımız. Hatta dünyanın en zengin insanı. Elon Musk'ın dahi serveti bir insanı anda hayatta tutmaya yetmiyor değil mi? Çocuğu bugün bütün Servetinin başlası onu geri getiremeyecek çünkü bu donanım, bu güç yok. Hatta böyle bir sistem olsa muhtemelen diriltme projesi bütün yatırımını da ona yapar ama yok. E görüyoruz ki insan ötesi bir güçle an be an bütün sistem elinde tutularak, bütün sistem bir arada işlettirilerek bu işler dönüyor. O zaman soru şu artık, zevkleri yaratan kim? Hazarı veren kim? Bütün bu güzellikleri döşeyen, kainata yerleştiren kim? Bizi cezbeden, bizi böyle kendine mıknatıs gibi çeken o hazların, o ortamların, o cins, karşı cinslerin güzelliğinin güzellik olmasını sağlayan kim? Ya bu içimizdeki arzulamayı sağlayan kim? Ahmet içine bu hissi kim yerleştirdi? Senin ilminin yetmediği bu işi kainatta gözünün gördüğü kim yapabilir? Beşer üstü bir teknolojiyle ete haz almayı yerleştiren Allah'tan başkası olamaz. La ilahe illallah şimdi ağzına bakıyorsun kainat bir haz diyarına döndü. Bir lezzet diyarına döndü. Bir parti, bir eğlence alanına döndü. Bakıyorsun her yerde bir lezzet yaratılmış işte. Damağındaki lezzet de. Yani sadece haram ve değil, helal hazları da. Bakıyorsun bütün kainatta ayrı ayrı koku koku tatlı. Sarımsağın çıktığı yer ayrı. Portakalın, mandalinin çıktığı yer aynı. Ama bakıyorsun karışmadan ağzına geliyor ve bütün bu lezzetleri döşemekten daha önemlisi bunun da damağında dilinde bunu tanıyabilmesi. O tad alma sistemi, bütün lezzetlerden önemli bir şey etin içine yerleştirilmiş. Sen bunu bugün bu teknolojiyle başaramıyorsun. Her bir insanda her bir hayvanda bu sistem yerleştirilmiş. Eee bütün bu lezzet almaları sağlayan kim? Hazları almayı sağlayan kim? Kardeş bunları niye anlatıyorsun dersen de senin sence lezzet haz almaya karşı gelen istemeyen bir Rabbin var mı? Bu kadar haz nasıl döşemiş? O zaman ısrarla şimdi konuyu birleştiriyoruz. Nefis ne yapıyordu? Zevk almak için Allah'tan kaçıyordu. Peki zevkleri kim yaratıyordu? Allah yaratıyordu. Peki o kaçtığı zevklerin Rabb'i saltanatı elinde tutansa bak şimdi. Senin de içine bunları bitmemek üzere almak sonsuz haz almak. Hani lezzetler bitince hayal kırıklığına uğruyoruz ya, sevdiğimiz bizi terk edince hayal kırıklığına uğruyoruz ve o hazları yaşadıkça tatmin olamıyoruz, sıkılıyoruz ya. Heh. Bunları ebedi bitmemek üzere almanı sağlayan kim? İçine bu donanımı kim yerleştirdi? Bakıyorsun hazları yaratan ebedi arzulamanı sağlamış. Suyu yaratan susuzluğu yaratmış, suyu arzulamanı sağlamış. Yemeği yaratan yemekleri arzulayabilecek bir iştah yaratmış. Ve haz ve zevkleri yaratan da haz ve zevkleri, ebedi alma iştah yaratmış. Acaba hazalmanı değil de ebedi hazalmanı isteyen bir Rabbin olabilir mi? Bak Allah'ı tanımak lazım. Ey nefis kaçtığın yer onun. Sırt çevirerek gittiğin yer onun. Ve bitmesin istemek yine onun içine koymasıyla. Ve senin bunu sağlamanı, almanı sağlayacak yine o. E sen hazlardan dolayı niye Allah'tan kaçıyorsun? Eğer ebedi haz istiyorsan bunu verecek bir zat var seni, bütün insanlığı diriltme kudretini elinde barındırandan başkası sana aradığın tatmin edecek o hazı e, veremez. E bakıyorsun, e, seni de diriltmiş, kainatı bir araya getirip topluyor. Bir baharda olunca çiçeği, bitkiyi halk ediyor. Ölü toprağı diriltiyor ya, ölü ağaçları diriltiyor. Bir insanı senede iki defa topluyor, bir araya getiriyor. Yılda iki defa, 40 yaşındaysan, 80 defa, 20 yaşındaysan, 40 defa. Bugün ölsen 41. yapamayacak. 500 kilo kaldırana 5 kilo kaldırabilir misin denmez. E, o zaman bütün saltanatı, bütün insanları bir araya getirip defaatle dağıtıp toplayan, yenileyen, bir baharda kışın ardından bütün kainatı yenileyen, ölü toprağı, ölü tohumla dirilten. E seni de koysan diriltir ya. E şimdi bu gücü var, e bu iştahı da var, E bunu yapmak arzusunu da sana koymuş, e Kur'an'da da beyan etmiş, E peygamberler de göndermiş. Daha ne yapsın? Ebedi haz alman için daha sana ne yapsın? Şimdi burada bir parantez açacağım. Bu hazları Allah yaratıyor dedi. Ebedi alma isteğini de içimize ondan başkası koyamaz dedik. Ama bu dünyada kısıtlamış bizi değil mi? Yani şöyle bakıyorsun işte şu mesela bazı şeyler haram. İşte o haram, bu haram. Birkaç böyle haramları yerleştirmiş. Neden? Tekrar alalım. Lezzet vermek istemediğinden mi? Ha? Yoksa dikkat et. Bu kadar hazzı yaratan, arzulamanı yaratan evedi almanı istiyor dedik. Acaba bu kısıtlamalarda bir hikmet olabilir mi? Senin benim anlayamadığımız görev Gel bir bakalım. Bir doktora gidiyorsun. İşte ameliyatı alıyorsa seni kalp ameliyatı yaptı geldi dedi ki işte yoğun bakımda yatıyor yatıyorsun dedi ki sana bir ay boyunca et yemek yok. İşte kolestrolün yükseliyor İşte şu an sağlığa zararlı. İşte süt içmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, koşmayacaksın. Bu kadar çok kısıtlama getiriyor ki. Hatta bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Hatta odana da kimse girmeyecek. Yakınların işte hemşirelerden başkası da giremez. Allah Allah. Bu kadar kısıtlamayı doktor yapsa dönüp der misin ya sen herhalde benim hiç lezzet almamayı, baksana yemeğimi bile kesin. Hiç lezzet almamı istemiyorsun. Sen zalim. Ölün birisin mi dersin yoksa ya bütün bu kısıtlamalar aslında benim ölmemem ve ölmeyerek aslında daha fazla bu lezzetleri tadabilmem için değil mi? Ölmezsen, oradan sağ salim çıkarsan o aradığın, o kısıtlanan her şeyi daha fazlasıyla alabilirsin. İşte doktor bile sana yapma derken bir amaç barındırıyorken lezzet almanı bu kadar isteyen bir zat, az önce anlattık. Seni kısıtlarken bundan mahrum ol diye değil, bunu ebedi al diye kısıtlıyor. Neden? Çünkü sen o lezzetlerle sana bunu ebedi verecek zatı unutuyorsun. İşte bu haramlarda bir nevi senin perhizin oluyor ve bu perhizde aslında sen ebedi has kazan diye bir kısıtlama var. Allah'ın bir ismi de mürebbidir, eğiticidir. Allah kullarını eğitir. Yani Ebu Bekirleri alır belli bir kainatın unutamadığı hepimizin dillerine destan Ebu Bekir'i sıddık yapar. iman davasının baş kahramanlarından biri yapar. Ve Ebu Bekirlerle Ebu Cehilleri ayırır. Bir sad komandosu eğitmeni gibi çürük potansiyelde psikolojisi, fıttatı gücü bunu Dayanmayan da dayananları belli bir idmanla ayırır ki kaliteli askerler ortaya çıksın. İşte Cenab-ı Hak da bu ortaya koyduğu bir nevi spor alanındaki o engeller gibi veya bazı işte sınavdaki sorular gibi koyduğu bu sistemle kaliteli kulları ayırıyor. O yüzden bir hikmeti de bu ama özünde bu ayrımın neticesinde kullarını mükafatlandırmayı çok isteyen bir Allah'ımız var. Müşvik. Yani kullarına çok iştahlı, çok üzerine düşkün bir annenin çocuğunu emzirmesinden daha fazla düşkündür Allah kullarına. O annenin çocuğunu emzirme arzusu da Allah'ın şefkat tezgahından o seneye dokunmuştur. Varın, siz hesabı. edin. Velhasıl kelam, ey nefsim neden Allah'tan kaçıyorsun? Neden, niçin, hangi sebeple Allah'tan kaçıyorsun? Allah'tan kaçmana sebep olan hangi şey Allah'ın değil ve hangisini Allah sana ebedi vermek istemiyor? İşte burayı anlarsan ki bu az önce yapmaya çalıştığımız gibi Allah'ı tanımakla olur. O zaman aslında Hz. Osmanlar, Hz. Ebubekirler gibi dünyadan elini çekmenin aslında neyi kazandırdığını görür ve Allah'a iştah duyarsın. Bu fırsatı kaçırmak istemez. Bırak Allah'a sırt çevirmeyi, fefirru ilallah, Allah'a koşarsın. O yüzden zevk almak isteyen Allah'ı tanısın. Çünkü tanımayan Allah'a da koşamaz. Tanıdıktan sonra da fefirru ilallah.